Boğaz ağrıyan kişiler reflü düşünürlerse ya da geçmişlerinde bir reflü hikayesi varsa tabii bunun kaynağının o reflü olabileceği ihtimalinde hep akıllarına getirmeleri gerekir. Kesin bir kanıya belki evde ulaşmak mümkün değil. Bunun muayenesi ve değerlendirmesi yapmak lazım. Birçok defa endoskopik muayene yaparak yine gırtlak alanını da değerlendirmek lazım. Ancak hekime gitme şansı olmayan hastalarımız için Reflü ile boğaz ağrısı arasında böyle bir ilişki olduğunu bilmeleri gerekir. Diğer enfeksiyonlardan ayıran çok temel farklardan bir tanesi ateşin olmamasıdır. Ağrı dışında yani boğaz ağrısı dışında klasik üst solunum yolu enfeksiyonlarında gördüğümüz burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ağrısı gibi bir takım ilave belirtilerin yaşanmamasıdır. İzole bir boğaz ağrısı özellikle kişinin geçmişinde bir reflü hikayesi de varsa Boğaz reflüsünü ve bundan kaynaklanan bir paranciti düşündürmelidir.